Selam evet arkadaşlar. Bizim filmdeki bir tane arkadaşımız, e, Max Scooter orta yüksek fiyatlı giyim istemiş. E, şimdi ben de hukuktan istedim. E, o sonuçları söyleyeyim. mağazanın çalışanı ve hani hangi e, işte motor için neye gideceğini çok daha iyi biliyor benden. Çünkü zaten burada her herkese her şeye de cevap veriyor. E, şimdi ilk önce kutusunaceğımız kaskı, kasta söz edelim. Max Scooter orta ve yüksek segment. Bu sunalım e, orta, orta segmente yeni gelen modellerde aslında benimki geldi. Şunları ayrı bir tanıtım yapacağım A, ben abi. Evet, e, fiyat performans olarak bu kaskı tavsiye ederim. 645 TL gibi bir fiyat var. Polikarbon mu? Evet, polikarbon. Yani gramaj olarak oldukça şık bir model dahili güreş öyle olan modellerde ama senin kafan bir şey yapabilir o zaman. boya kretesi falan inanılmaz güzel yapmışlar aslında. Hani evet. bu fiyat aralığı bu fiyat böyle şık bir kask alabilmek evet. güzel oluyor açıkçası evet. ee, orta segmentte bu yani, kası tavsiye ederim size eee gidil modeli. Hı. bir de montumuz vardı. De, Montu haricen tara tutmuştuk aslında şeyle. Evet. Ama hani e, tekrar tanıtalım. İyi eee bakmamılıyor. Bakmayın derim ben. Bunu tanıtmıştık daha yardımcıları arkadaşlar hani bir miksanıtımda görebilirsiniz zaten ama hani markanın ne özelliği var en azından dört mevsim giyiliyor en maksimum için içinde hani orta ve yüksek fiyatlı giyim mevsim bu orta seriye bir giyim ve hani seni yıllarca fiyat performans açısından memnun edebilecek bir marka. Yani şöyle aslında fiyat olarak orta segment ama kalitesi orta segmentin biraz daha üstündedir. Yani e, gerçekten bunun kalitesinde olan modların fiyatları en aşağı 1600-1700 lira bandlarında başlıyor. Bu şu anda 1199 lira kampanyada içinde çift astarı var hem rüzgara karşı hem yağmura karşı oldukça dayanıklı bir astar yapısı var sırt koruması var hafif bir sırt koruması var ama bunu sonradan level 2 olarak değiştirebilirsiniz onun ayağını da büyüyor var, çıt çıtları var yancekleri var kol sıkma tokası var bel sıkma tokası var üstte havalandırma kanalları var iki astar çıkıyor Sırt iki tane havalandırma bu cevheri ne? Tabii çok. Hoje flora ekstresi de fresh sphere questa da şöyle almadı mı gerçekten ya yani, alındığı zaman senelerce kullanılabilecek orta kalitede üstünde Nefes ama orta derece fiyata sahip bir mob. O yüzden bunu öneririz. Yok. Sonra, tamam. sonra, tamam. sonra, yani yani hani eldiven olaraksa yani, Vexo, Firelord eldiven de, yine altına teş 90 bir pantolon bulunabilir. Rankel bir ayakkabı alınıbilir. Lock B P C güzel bir fiyat 240-250 lira civarında. Onun dışında önerilebilecek bir şey var mı? Ee, yani orta segmentte ayakkabı, hmm. ayakkabı da e, Rockwell dediği gibi, eldivenlerde de Bexon eldivenleri ve <gülüyor> Skoyko'nun eldivenlerine bakabilirsiniz. Hmm. Ee, Skoyko'da da güzel yazlık modellerimiz var. Ee, biraz da üst segmentlere çıktığımızda Fire Glows serisine bakabilirsiniz. Fire Glows'un eldivenleri gerçekten başarılı, ee, sadece eldiveni üreten bir Fransız markası. Hı -hı. E, yani, bir sürü modeli ve renk çişli işte var bizde. Tabii. Yani bayan modelleri de var bu arada. Yani bayanlara <gülüyor> e, özel bir tanıtım yapmıyoruz ama e, hani isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bayan arkadaşlara da uygun tanıtım yapacağım ben de. Bu kadar yani değil mi? Anladım. Evet. Vizyon film. Arkadaşının adı olmadığı için. Vizyon film ilk olduğu için böyle paylaşıyoruz. Hepinize iyi sunuşlar.